İyi günler arkadaşlar. Birol elektronik anahtardan Erol ben. 2015 model Dacia Stepway. Müşterimiz aracın anahtarlarını komple kaybetmiş. Tatil için geldi bölgede aracın anahtarlarını komple kaybettiği için firmamıza başvuran müşterimiz aracın bulunduğu konumun adresini verdi. Şu an aracın yanına geldik bir yarım saat kadar önce aracın anahtarları komple kayıptı dediğim gibi. İki adet kayıptan kumandalı anahtar yaptık müşterimize. Şöyle göstereyim kumandaları da. İkisi de orijinal kumandalar arkadaşlar. Hemen kumandaların denemesini de yapalım. Birinci anahtarı takıp çalıştırdık. Şimdi ikinci anahtarı deniyorum. İkinci anahtarımızda aracı çalıştırdı. Aracın anahtarları başarılı bir şekilde yapılmıştır. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler.